Güzey Kıbrıs'ın en yüksek kalesi Bu Fövento Kalesi'ne hoş geldiniz. Bu Fövento Kalesi'ne doğru tırmanmaya başladık. Dağ yolun çok başındayız ama nefes nefese kaldım bile. Arabayı park ettiğimiz noktadan da tırmanmaya devam ediyoruz. Şu anda 550 metreye vardık. 950 metre de zirve olacak. Daha zirveye çıkmamız var. Ama şu anda kalbim dışarı çıkacak gibi. Eğer bu frento Kalesi'ne gelecekseniz, kalbinizde bir rahatsızlık varsa, dizlerinizde bir rahatsızlık varsa lütfen sadece aşağıdan bakın. Şu anda bulunduğumuz noktadan Kıbrıs'ın hem Kuzey'ini hem Güney'ini görebiliyoruz. Şu anda gösterdiğim kısım Kuzey. Güney ve Meselya Ovası. Shut yeah. up. Yeah. Efsaneye göre kalenin 101 tane odası olduğu ancak 101. odanın kayıp olduğu söyleniyor. Bu odayı bulanın zengin olacağına inanılıyor. kaleye çıkışımız tam yarım saat sürdü. Neredeyse hiç mola vermedik. Şu anda inişe geçtik. İniş tabii ki kolay ama dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü sol tarafın uçurum. <gülüyor> Ufanto Kalesi gezimizin sonuna geldik. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.